Bireysel terapinin amaçları nelerdir? Bireysel terapinin amaçları daha önce belirttik. Sağlıklı birey. Çünkü günümüzde e, çatışmalar yaşayan insanlarız. E, problemlerimiz var ve özellikle şu gelinen şu durumda artık birilerle bir şey paylaşma neredeyse mümkün olmuyor. Ailemizle bir şey paylaşmaya kalktığımızda ya öteleniyoruz ya e, eleştiriliyoruz evet. ya da kıyaslanıyoruz. Veya e, hiç dinlenilmeden akıl ...verilmeye çalışıyoruz. Evet. Ya sen şunu yaparsan iyi de bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim temelde anlaşılmaya çok ihtiyacımız var. Hatta bazen yaptığımız şu oluyor, duvara karşı konuşuyoruz yani. Maksat sadece konuşmak, içimizi dökmek. Şimdi peki bunu duvara yapabiliyorsak neden karşımızdaki insana bunu yapmayalım? Veya yaptığımızda neden hemen karşıt bir atağa geçilsin bize karşı? Neden dinlenilmeyelim? Tabii. Neden anlaşılmayalım? Ve bizim de yaptığımız zaten bu oluyor. Anlaşma, anlamaya çalışma ve eksikler varsa evet. profesyonel bir yardımla hastamızın bu eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Tabii güçlü sorular sorarak kesinlikle onu yani, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu yapmadaki amacın nedir? Tabii ki. Bunu tabii yaparsan ki. sonra ne olur gibi. Mesela evet. diyor ki adam bütün insanlar nefacı diyor veya herkes söz meclisten dışarı hain diyor, Bilmem evet. filan böyle bir. Bilişsel çarpıtmalarıyla geliyor. Siz ona nasıl dokunuyorsunuz? Aslında bu şu şekilde oluyor. Bizim yaptığımız çok da bir şey yok. Gelen danışanımız, gelen hastamız aslında kaybolmuş bir farz edin. Gizli bir ada gibi böyle. Biz ona sadece o adayı ona bulmasına yardımcı oluyoruz. Yani kendini kendine buldurmaya yardımcı oluyoruz. Kendini kaybetmiş evet, veya toplum içinde buldurmaya... kaybolmuş. Evet. Bir na navigatöre benziyor mu zaman zaman? Navigatöre benziyor. Ama yönlendirme çok olmaz bizde. Çok olmaz. Yani bir evet. kafaya silah dayama gibi Kesinlikle. bir meta zoru bir tabii şey yok. Yap, tabii sorularla bunu yapmak İradesi elinden şey... alınmıyor yani. Asla. Asla. Kesinlikle. Hani e, biz ona dediğimiz gibi keşif aracı sunuyoruz. Aslında biz şöyleyiz. Kristof e, Colomb'un gemisiyiz aslında biz. O gemiye binmiş... Gemi onu oraya götürmüş fakat o bunu nereye gideceğini de biliyor. Araştırıyor Bilmiyorum. aslında. Biliyor da aslında. kendini keşfetmek için bizi bir manada Aa, kullanmış. Profesyonel orada. bir gemi ama. Kesinlikle. Tabii. Öyle yani. Bak şuradan gidersen. Bir taka değil. Ya, hemen taka batan, değil. Bir, bir ta, yok, ciddi manada büyük, geniş, Bilmiyorum. profesyonel evet. ve güvenilir bir gemi. Evet. Ve En önemlisi bu. Güvenilir yani, bir gemi. Güvenil